günün atışları. BIST 108.61, 19.26, 1040.90, Borsa 4.527 ve Bitcoin 16.639 günü düşüşle kapattılar. Bakan Koca, Tokat'ta özel bir hastanede felç hastaya işkence eden hemşirelere karşı tepkisiz kalmadığı, gereği yapılacak dedi. Metabol araştırma şirketine göre HDP yönetiminin demir taşı yalnız bıraktığını düşünüyor musunuz sorusuna sordu 167'si hemfikir oldu. Amel takımının Çekya maçı 11'inde Arda yer almaması sonrası Stefan Kuns tepki aldı. Merih Demiral, Hakan Çağlanonluğ'un takım arkadaşım olacak. İnternetansiyon için At Atalanta ile ilk teması kurdu değerli izleyenler. FIFA Başkanı Infantino, Katar'da uygulanacak alkol yasağını savundu. 3 saat alkol almazlarsa ölmezler dedi. Sakarya'da ahırdaki yem yemeğe sık sıkışan inek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı değerli izleyenler. Bakan girişçiden yardım isteyen vatandaşı tep tep geldi. Sen de adını söyleyemiyorsun. Bir de Dedemden kaldı bilmem ne dedi. Bu gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.